Bakış. Hayata ölümsüz bakış diye bir bölümün var kitapta. Evet. Ee, ama bir ölümlünün, bir faninin e, yaşadığı bu hayata hiç ölmeyecek gibi bakması. Öyle algılıyorum. Evet algılıyorum doğru, doğru algılıyorsun. Ee, bu da aslında e, kişiyi şeye sürüklemez mi? Yani ben öleceğimi biliyorum. Hayatta yaşarken öleceğini bilen tek varlık insan. Tabii ki. Yani bir sonu var bu hayatın. Evet. Sadece günlüğü ve zamanını bilmiyoruz. Ama hayata hiç ölmeyecek gibi bakmak, ölümsüz bir bakış açısıyla bakmak, Hayata çok fazla bağlamaz mı insanı? Çünkü hayatın çok pembelikleri var. Yani aldatabilir insanı. E şimdi sık sık hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz ister istemez vefatlar bize ölümü hatırlatıyor. Ezanlar bize ölümü hatırlatıyor. Ben Mezarlıklar çok sık mezarlık bize gezerim. ölümü hatırlatıyor. Siz bundan dolayı çok mezarlık gezer. Tabii ki. Bu tavsiye edilmiş zaten. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya Yaşa. Yani bugün veya yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlık yap. Peki nasıl ölümsüz olacağız? Biz fiziken ölebiliriz ama inançlarımız gereği ve bütün 24 bin veya 224 bin peygamberin rivayetiyle tekrar dirileceğimizi biliyoruz. Bundan dolayı aynı Mimar Sinan gibi, Atatürk gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi eserlerimizle, fethettiğimiz yerlerle, işte büyük bilim adamları gibi, Ali Kuşçu gibi e, matematiğimizle yaşayacağımızı, tabii ki mesela Edison gibi e, icatlarımızla yaşayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Peki böyle bir yetilerimiz yoksa, yani bir şey muciz etmek bir ne bileyim bardak bırakmak bir, şunu da yapabiliriz tabii bunu şunu, tabii. şunu söylemeye çalışır sanırım kadarıyla hiçbir şey yapamıyorsun elinden hiçbir şey gelmiyorsa, bir yere bir tohum ekersin tabii. hani derler ya ağaç dikersin. ağacın olur. Tabii. Bir de şunu söyleyeyim, inanın insanımız çok şey yapabilir. Sadece dürüst, iyi bir insan olarak yaşamaları da bir yadı cemil olarak bu ülkeden veya bu dünyadan gitmelerine ve ölümsüz olmalarına vesile olur. Çünkü suç işlememek de bir sevap. İyi insan olmak da bir iyilik. Yani iyilerden yana olması bile iyileri desteklemesi alkışlaması, iyilerin televizyon programlarını izlemesi, kitaplarını okuması, o eserde bir tuz olur. Biliyorsunuz Sultan Ahmet e, cami yapılırken asla kimseden e, bir yardım almayın demiş. Bu camiyi sadece ben yaptıracağım demiş. Ama oradan geçen beli bir kük e, bir annemiz ustalara demiş ki ben size bir yoğurt ikram etmek istiyorum. Ustalar kaçınmışlar. Sakın padişah bunu duyarsa bizim kellemizi alır. Onun fermanı var veya kesin emri var. Alamayız. Oğlum demiş ne olacak? Yani bir, bir yoğurt sadece bir ikram küçük. Ben size direkt yardım yapmıyorum. Ama o gece Sultan Ahmet rüyasında bu olayı görüyor. Ve ne görüyor biliyor musunuz? Terazinin bir kenarında ahirette bu anlatılan gerçek bir olayı kendisi görmüş. Bir Bakraç, yoğurt, bir kap yoğurt Camiye ağır basıyor Bakın Sultanahmet'in o esere Full sponsor Full garantör verdiği Tüm maddiyatını karşıladığı camide Ağırlığı daha ağır geliyor Cami yukarıda Bir e, kova yoğurt e, Daha ağır Terazi basıyor Terazinin gözünde Şimdi yani ölümsüz olabilmek eserlerimizde, iyi niyetimizde, yardımımızda, duamızla desteğimizde, bursumuzda her türlü yapılabilir. Yani bir sokakta veya bir apartmanda faydalı bir insan olmak, zararsız bir insan olmamak, güzel evlatlar yetiştirmek de büyük bir sermayedir. Çünkü bu yedi nesil devam ediyor. Siz evladınızı hayırlı yetiştirdiğinizde, o da evlatlarını hayırlı yetiştiriyor. Domino taşları gibi. Onun da çocukları, torunları böyle devam ediyor. O yüzden ince ince dokunmak lazım. Yani teşekkürle, lazım. şükürle, Allah'a şükürle, insanlara teşekkürle. Bir su getirebilir. Bir selam verebilir. Bir hediye verebilir. Teşekkür edeceğiz. Ve bir kahvenin 40 yıl hatırı olur gibi bizde gönlümüzde hatırı olan kişilere negatif bile olsalar onların sınırlarını koruyarak sinirlerimizi zıplatmayacağız ayakta ve hayatta kalacağız bedenen rahmetli olsak da ruhen eserlerimizde fikirlerimizde yaşıyor olacağız hayat herkese adil mi? adil diyemeyiz ama Allah adil o muhakkak Tabii. çünkü yüce yaradanın kendi kurduğu bir düzeni var, bir düzen var. Onun kendi adaleti var zaten hayat adil davranmayabilir ama biz adaletten şaşmamalıyız çünkü en küçük bir canımız yandığında bir katliam, bir küfür, bir evi yakmak, bir insanı bıçaklamak bunlar olur şeyler değil. Çünkü eğer adaletsizliğe adaletsizlikle cevap verdiğimizde adaletsiz kişiler ben ödeştim hatta daha fazla alacağım var deyip daha fazla kelle almaya veya daha fazla rahatsız etmeye devam edecektir. Çünkü mesela küfür edenlerin cebinde yüzlerce küfür var. Siz makinalı gibi küfür sayamazsınız. Size bir adaletsizlik yapılmıştır. O kişi size küfür etmiştir. Ama ben küfürle çalışmıyorum veya bırak küfürü, şu olayı konuşalım, bak burada boru patlamış veya kaza olmuş veya böyle bir iflas var, bunu bir çözmemiz lazım veya alacağımız var deyip devam etmek lazım.